Sevgilinin Aynısı kanalından herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, Bugün sizlerle damaklarınızı şenlendirecek kremalı tadında nefis bir çorba tarifi paylaşmak istiyorum. Kabak sevmeyenlerin bile severek tüketeceği bir çorba. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 2 adet yeşil kabak, 2 yemek kaşığı tepeleme un, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 su bardağı süt, 4 su bardağı su, tuz, pul biber, karabiber, nane. Sıvı yağı ve tereyağını tencereye koyup eritelim. Unu ilave edip, kokusu çıkana kadar birkaç dakika kıvıralım. Bir taraftan çırpma teliyle hızlıca çırpıp diğer taraftan sütü ilave edelim. Suyu da ilave edip iyice karıştırdıktan sonra kaynamasını sağlayalım. Kaynamaya başlayınca kabuklarını soyup doğradığımız kabakları ilave edelim. Kabaklar yumuşayana kadar pişirelim. Pişen çorbamızı blenderdan geçirip tuzunu ve baharatlarını ilave edelim.